Hatırlayacağınız gibi, daha önce denge bağıntısını nasıl yazacağımızı öğrenmiştik. Yani, eğer elimizde HA olarak tanımladığımız H2O'ya bir proton verebilen bir asit varsa, H2O artık H3O olacak. HA ise konjuge eşlenik bazına dönüşecektir. Yani, A eksi. Burada yazılmış olan bizim denge bağıntımız ve de zayıf asit için tanımlanmış iyonlaşma sabiti Ka. Bu ifadenin birden küçük olacağını zaten daha önceden de konuşmuştuk. Burada elimizde üç tane zayıf asit var. Hidroflorik asit, asetik asit ve metanol. Burada yazdıklarımız ise bu asitlere ait olan Ka değerleri. Gördüğünüz gibi, hidroflorik asit en yüksek Ka değerine sahip. Üçü de zayıf asit olarak kabul edilse bile, 3,5 çarpı 10 üzeri eksi 4. 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5'ten daha büyük. Yani hidroflorik asit, asetik asitten daha kuvvetli bir asit. Asetik asit de metanolden daha kuvvetli bir asit ama yine de unutmayalım ki üçü de kuvvetli asitlerle karşılaştırıldıkları zaman zayıf asit olarak tanımlanıyorlar. Şimdi artık PKA'dan bahsedelim. PKA 10 tabanına göre eksi logaritması olarak tanımlanıyor. Yani eğer metanolün PKA'sını bulmak istersek tek yapmamız gereken KA değerini alıp onun eksi logaritmasını bulmak. Yani PKA eşittir 10 tabanında eksi logaritma 2,9 çarpı 10 üzeri eksi 16. Şimdi hesap makinemizi alarak bu hesabı yapalım. Evet yazacağımız şey eksi logaritma virgül 9 çarpı 10 üzeri eksi 16. Bulduğumuz bu sonucu yuvarlarsak 15,54 diyebiliriz. Yani metanolum PKA'yı 15,54. Şimdi bu tablomuza yeni bir kolon ekleyerek PKA değerlerini de yazabiliriz. Metanol için bu değer 15,54. Aynı hesabı asetik asit için yaparsak sonucumuz 4,74. Hidroflorik asit için yaparsak 3,46 olacak. Şimdi tablomuza bakarsak ok yönünde asitik kuvvetini artırıyoruz. Bu üç zayıf asit arasında hidroflorik asit en kuvvetli olanı. En yüksek Ka değerine sahip olan da hidroflorik asit. Burada dikkat etmemiz gereken nokta hidroflorik asidin aynı zamanda en düşük pka değerine sahip olması. Yani pka'nın değeri ne kadar düşük olursa asetik kuvveti o kadar çok olur. 3,46 74, 74'ten küçük olduğuna göre hidroflorik asit asetik asitten daha kuvvetli olmalı. Hoşça kalın.